Elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet, elektrikli otomobil ve yeni nesil çamaşır makinelerinde e, hub motor tabir edilen bir motor vardır. Bu motorların içerisinde 3 adet sensör vardır. Bu sensörlerden herhangi birisi Arda yaptığı zaman bu motorlarımız çalışmamaktadır. Dolayısıyla da bu motorların tekrar çalışabilmesi için o arzalı sensör hangisi ise bulunup değiştirilmesi gerekmektedir. Onu rahat bulabilmek için ise böyle bir arıza tespit cihazına ihtiyaç vardır. Gördüğünüz gibi bakın, güç veriyorum yani döndürüyorum hatta elimde ve burada sensörlerden gelen sinyaller gözükmektedir. Bu sinyallerden yani sensörlerden bir tanesi arıza yaptığı zaman bu ledlerde yani ışıklardan Hangi sensör arıza yaptıysa onun ışığı yanmamaktadır veya sabit olarak yanmaktadır. Dolayısıyla da e, arıza varsa arızalı olan e, sensör burada zaten kendisini göstermektedir. Artı e, bu üretilen hub motorlar iki çeşittir. 60 derece ve 120 derece olarak imal edilmektedir. Bizim bu motorumuzda e, Sensör, arıza sensör tespit cihazımız hem 60 derece hem 120 dereceye uyumludur. Her ikisinde arızasını göstermektedir. Şimdi bu arıza tespit cihazımızda 3 ana renkler oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi bakın. Yeşil, mavi ve sarı uçlar vardır. Bunlar sensörlerden gelen uçtur. Kırmızı artı uçtur. Siyah olan ise eksi uçtur. E, sensörlerden herhangi birisi yani diyelim sarı uçtaki sensör arıza yaptıysa sarı uç ortadaki sensörü gösterir. E, mavi uç arıza yaptıysa sağdaki yeşil uç arıza yaptıysa soldaki sensörü göstermektedir. Dolayısıyla da kabloyu yani renk kodunu takip ederek e, sensörün hangi sensörün arızalı olduğunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ayrıca bu arıza tespit cihazımız e, gaz kolu dediğimiz yani enerji başlangıcını veren e, gaz konumunda arızasını göstermektedir. Orada gördüğünüz bu. Bakın bunda da üç ana e, renk vardır. E, kırmızı uç artıdır, e, siyah uç eksidir. Bazılarında e, kahverengidir, bazılarında beyazdır, bazılarında da sarı uç olarak gelmektedir. Oysa orta uçtur. Yani e, sensörü arızasını gösteren uçtur. Şimdi geliyorum bu sensörlerden herhangi bir tanesi arıza yaptığı zaman bu motorların içerisinde fırça olmadığı için zamanlama vardır. Yani hangi eş zamanda hangi bobinajda ne kadar enerji vereceğinin e, hesabını yapar. Bu hesaba göre de tekerlek yani e, motor hareket etmeye başlar. Sensörlerden bir tanesi arıza yaptığı zaman tekerlek ya vuruntulu olarak çalışır. Bir tanesini arıza yaparsa, iki tanesi arıza yaparsa hiç çalışmaz. Dolayısıyla da dediğimiz gibi böyle bir cihaza ihtiyacımız var. Arızayı kolay tespit etmek için. Ben şunu söyleyeyim, arıza tespit cihazınız yoksa gidersiniz piyasada satılmaktadır. 3 tane sensör alırsınız, sensörleri değiştirirsiniz. Ancak sensörlerden bir tanesi fabrikasyon arıza varsa... Arızanız devam edecektir. Yani sizin onu rahat bulmanız için, arızayı tespit edebilmeniz için böyle bir cihaza ihtiyacınız vardır. Artı cihazımıza ömür boyu garanti veriyoruz. Yani bu cihaz arıza yapmaz diyoruz. Bozulmaz diyoruz kardeşim. Çünkü yerli malı. Biz yapıyoruz. Kendimizi imal ediyoruz. Ee, ömür boyu garanti veriyorum. Arıza mı yaptı? Diyelim ki yaptı. Yani biz yapmaz diyoruz ama varsayalım ki arıza yaptı. Gönderiyorsunuz kardeşim. Hiçbir ücret almadan arızanızı giderip gerisin gerisine adresinize geri yolluyoruz. Bu kadar basit bu. Bundan daha büyük bir güvence olabilir mi? Bakın hem gaz kolunun arızasını gösteriyor. Hem motorun arızasını gösteriyor. Almak isteyen arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Videomuzu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz.